Onlar da e, açıldıkça sizlere bahsedeceğiz değerli izleyenler diyoruz ve haberimize geçiyoruz. Ben yani bir gündem e, bir hayli yoğun. Şöyle ki hem spor hem e, magazin hem siyaset olağanüstü yoğunluk gidiyor ve herhalde. İkinci haberimize geçiyoruz. Çünkü her açılışta yaptığımız gibi gün gündemin açılışında yaptığımız gibi dolar günü 18.97'e yükselişle, euro 20.18'e yükselişle, altın 1.138.77'e yükselişle, borsa 5.385'e düşüşe ve Bitcoin 6.04 yükselişle kapattılar. Borsalar bu şekildeydi ve ilk spor ilk haberimize geçiyoruz. Gündemimiz spor. ilk haberimiz o şekilde. Daha güzel açılış olamazdı. Oyuna giren Galatasaray dünya yıldızı Zanilo'dan usta işi gol geldi. Galatasaray'ın yeni transferi dünya yıldızı Zanilo. Kasımpaşa maçında oyuna al alındıktan 10 dakika sonra harika golle karşılaşmanın kilidini açtı. Galatasaray'ın test Zanilo Sizlere daha iyi hizmet sunuştuklarım. Sitemiz... Daha güzel açılış olamazdı. Oyuna giren Geysaray'ın Dünya Yıldızı Zalioğlu'dan Usta Eşigol son dakika. Daha güzel açılış olamazdı. Oyuna giren Geysaray'ın Dünya Yıldızı Zalioğlu'dan Usta Eşigol. Galatasaray'ın yeni transferi Dünya Yıldızı Zanyoğlu, Kasımpaşa maçında oyuna alındıktan 10 dakika sonra harika golle karşılaşmanın kilidini açtı. Galatasaray skadı Zanyoğlu tezahüratıyla inledi. Sport Toto Süper Lig'in 25. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da Dünya Yıldızı Nicolo Zanyoğlu siftah yaptı. İkinci yarı oyuna girdi. Yedek kulübesinde maça başlayan Zani Olu, 46'da Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi. 23 yaşındaki İtalyan Yıldız, sahaya girer girmez kalitesini gösterdi. Ustalık işi bitiriş. 56. dakikada Rasycan'ın attığı ara pasına hareketlenen Zani Olu, ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla kaleciyi çaresiz bıraktı. Kasımpaşa kilidini açmakta zorlanan Galatasaray'da Zanyoğlu Çilingir oldu. İlk maçında ilk gol. Galatasaray formasıyla iki hazırlık maçında iki gol atan Zanyoğlu, ilk resmi maçında 10 dakikada içinde golle tanıştı. Sarı-kırmızılı tribünler Zanyoğlu tezahüratıyla inledi. Nijoloza... An haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyorum. Hemşiş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'deki en üst düzey terörüz etkisiz hale getirildi dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Eren Abluka Besler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan Hamiyet kayanan etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Besler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Besler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan Sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amet Kod adlı Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, durmak yok. Eren Abluka Besler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki Leyla amet Kod adlı Hamiyet Yalçınkaya Sarı Torba'da. Kahraman Vandarmıza tebrikler dedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Çakır Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak Jandarma Komutanlığı Birliklerince 22 Ocak'ta Şırnak Vesta Giresunumu Bölgesi'nde operasyon gerçekleştirildi operasyonda toplam yedi terörist etkisiz hale getirildi. 7 Mart'ta başlayan ve devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış, 26 altı şehit jandarma uzman çavuş İslam Çubuk, Beslerdereler, iki bin bir operasyonu kapsamında çatışma bölgesinde yapılan aramaçlaramada bulunan cesedin, yurt içindeki en üst düzey terörist olan, kırmızı kategoride aranan, sözde botan saha sorumlusu Leyla Ahmet, kod adlı Hamiyet Yalçınkaya olduğu belirlendi. Brown kursunda çocukları döven kişi tutuklandı. Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 4 ay 29 gün hapis cezası. Bankaları dolandıran şebekeye operasyon. 23 gözaltıdadı. Nasıl nedir? Hangi yönden eser? Neden olur? İşte Lodos rüzgarı ile ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları. Ana haber bültenimiz e, devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlarda diğer haberimize geçelim. Hatay'da depremin zede vatandaş Akşener'e dert yandı. İnşaatta yatıyorum çadırımız yoktur. İYİ Parti Genel Başkanı ve Akşener 6 Şubat depremlerinin 34. Bugün, bu videoda pro hastalığı ile ilgili konuşacağız. Pro hastalığı ile proik bir hastalık. Horka Hocam bu hastalığın iletkiyetine birini şikayetlere yol açabilir. Bu hastalıklar farklı yapılmalar olacak arasında aynı yakın kurmalar oluşacak değil. Ama deneyelim. Hatay'da depremde vatandaş Akşener'e yanda inşaatta yatıyorum çadırımız yok dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6 Şubat depremlerinin 34. gününde yeniden Atay, Hatay Hatay'a depremlerine bir araya geldi. Her şeyi kaybettiğini söyleyen bir vatandaş inşaatta yatıyorum çadırımız yok dedi İYİ Parti Genel Başkanı Turhan Çömez. Kadına bu akşam gelecek hepsi merak etmeyin karşılığını ver. Hatay'da depremzede vatandaş, Akşener'e dert yandı, İnşaatta yatıyorum, çadırımız yok. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6 Şubat depremlerinin 34. gününde yeniden Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi. Her şeyini kaybettiğini söyleyen bir vatandaş, İnşaatta yatıyorum, çadırımız yok dedi. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, kadına bu akşam gelecek hepsi, merak etmeyin karşılığını verdi. Kahraman. Marmaraç merkezde 6 Şubat depremlerinden 34 gün geçti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün Hatay'a giderek depremzedelerin sorunlarını dinledi. Akşener çadırkente okul olarak kullanılan çadıra gitti, çocuklarla vakit geçirdi. Akşener daha sonra İyi Parti tarafından İskenderun'da kurulan Sahra Hastanesi'ni ziyaret etti. Akşener'e İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez eşlik etti. O kadar insana el uzatılabilmesi de çok iyi. Akşener, 24 saat aralıksız hasta muayenesi yapıldığını ve günlük ortalama hastalarının 500 olduğunu belirten sağlık çalışanına, o kadar hasta olması kötü ama o kadar insana el uzatılabilmesi de çok iyi dedi. Sahra Hastanesi'ndeki hastalarla birebir konuşan Akşener, bölgeye şehir dışından gönüllü olarak gelen doktorlardan hastalara ilişkin bilgi aldı. Ben de 99'da aynı şeyi yaşamışlardım. Duygularına hakim olamayan bir defrenseleyle sohbet eden Akşener, üzülmeyin ben de 99'da aynı şeyi yaşamışlardanım. Allah sabrını verecek, şifa verecek inşallah, beterin beteri var dedi. Kızını kaybeden ve evi yıkıldığı için Almanya'ya diğer kızının yanına gitmek zorunda kalacağı belirtilen Afetse'de ağlayarak, burada bir şeyimiz kalmadı, ne yapabiliriz, ev yok, park yok diye konuştu. İnşaatta yatıyoruz, çadırımız yok. Her şeyini kaybettiğini söyleyen depremzede kadımda, inşaatta yatıyoruz, çadırımız yok diye dert yanınca Turhan Çömez, bu akşam gelecek hepsi, merak etmeyin diye yardım edeceklerini belirtti. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Depremde evinin herhangi bir hasar almadığını belirten bir depremzede, bütün bu depremlerde evimizde hiçbir şey yıkıntıya uğramadı ne eşyalarımızda ne kolonlarda ne duvarlarda. Ben o günden bu yana evimizde kalabiliyorum. Önce hasarsız dendi sonra çevre iklimden gelip bütün mahalleye, bütün binalara orta hasar verilmiş. Gektük hasarsız verilmiş. Şu an ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çevre iklimdekiler de söyledi güçlendirmeyle uğraşılmayacakmış dedi. Kimse malınıza bir şey yapamaz. Akşener'e Hatay ziyaretinde eşlik eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da şu an her şey bir anda net raporlara dönüşemiyor olabilir. Ota hasarlı binalar yıkılsın yıkılmasın diye bir tartışma var o da netleşmiş değil. Kaygı duymayın kimse malınıza bir şey yapamaz diye yanıt verdi. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yoklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Profesör Doktor Ahmet Ercan bu kez Alaşehir'de konuşarak 6.2 ile 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz dedi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Ögün Ahmet Ercan ıslanmış kaygan zeminden oluştuğu belirlenen bazı alanlarda atılan temellerin yetersiz olduğunu belirterek "Maysan Alaşehir ilçesinde 6.2 ile 7 büyüklüğüne bir deprem tahmin ediyoruz" dedi. Profesör Doktor Ahmet Ercan bu kez alaşehir için uyardı. 6.2 ile 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz. 11 Mart 2023 20.30'da. Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Örgün Ahmet Ercan, sıvılaşmış kaygan zeminden oluştuğu belirlenen bazı alanlarda atılan temellerin yetersiz olduğunu belirterek Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 6.2 ile 7 büyüklüğünde bir deprem tahmin ediyoruz dedi. Manisa'nın Alaşehir Belediyesi tarafından Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde deprem, depreme hazırlık ve sonrası konulu konferans düzenlendi. Konferansa Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Öldün Ahmet Ercan, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve vatandaşlar katıldı. Bağlık alanlarda 2-5 metre arasında çökmeler yaşanabilir. Konferansta konuşan Profesör Doktor Örgün Ahmet Ercan, Alaşehir'de yaptığı incelemelerde elde ettiği bilimsel verileri değerlendirdi. Alaşehir'in Pamukkale, Tepeköy fayı ile Bozdağ istikametinden gelen bir fay hattının arasında sıkıştığını belirten Profesör Doktor Ercan, Alaşehir'de 6.2 ile 7 büyüklüğünde bir deprem tahmin ediyoruz. Özellikle istasyon 6 bölgeleri dolaşmış kaygan bir zeminden oluşuyor. Ayrıca bu alanlarda 60-80 cm arasında atılmış bazı temeller gördüm. Bu bölge için bu temeller yetersiz. Tarım alanlarının bulunduğu bağlık alanlarda 6.2, 7 büyüklüğündeki bir depremde 2 ile 5 metre arasında çökmeler yaşanabilir. Ancak depremden korunmanın yolları da var. Zemin etürü yapılmış, doğru tespit edilmiş ve sağlam yapılan binalar depreme dayanıklı olabilir. Deprem açısından yerleşim alanı olarak değerlendirirsek, Alaşehir tren garı çevresi yer hareketleri davranışı iyi değil, Atatürk bulvarı. Batısı, Kayacık Konakları, Toptepe Çevresi ve Kale İçi mevkileri çok iyi, Evrenli Bölgesi yerleşim bölgesi olarak uygun dedi. Kimse bizden fazla kat beklemesin. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise depremli yaşamayı öğrenmek zorundayız. Alaşehir Belediyesi olarak yaklaşık 130 tane sondaj çalışmamız olacak. Beş tane zemin etüt çalışmamız var. Bu çalışmalarla Alaşehir'in zemin etütleri ortaya çıkacak. Buna göre bilimsel araştırmalar sonuçlarına göre yeni imal planlarımızı belirleyeceğiz. Çalışmalar sonucundaki raporlara göre bizim dönemimizde hep beraber caddelerimizi, sokaklarımızı belirleyecek doğru bir şekilde verilmesini sağlayacağız. Kimse bizden fazla kat beklemesin. Profesör Doktor Örgün Ahmet Ercan bizleri bu konuda bilimsel olarak bilgilendirdi. Biz de bu bilgiler doğrultusunda yerleşim planlarımızı yapacağız diye konuştu. Kaynak DHA. Yok. Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. Herkes şaşırdı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mata maçın başında oyundan çıktı değerli izleyenler. Mertens'in yokluğunda Kasımpaşa karşısında sahaya sür, sür, sür, sürülen tecrübeli yıldızımız Juan Mata. Sakatlandığını işaret edip 22. dakikada oyundan çıktı. Herkes şaşırdı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mata maçın başında oyundan çıktı. 11 Mart 2023-20.05 Mertensin yokluğunda Kasımpaşa karşısında sahaya sürülen tecrübeli Yıldız Vanmata sakatlandığını işaret edip 22. dakikada oyundan çıktı. Sport Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da sahaya sürülen ilk 11 herkesi şaşırttı. 36 yaşındaki futbolcu Juan Mata, Mertens'in yokluğunda hücumun merkezine yerleştirildi. Görüntü Sports. İlk yarıyı tamamlayamadı. Tecrübeli futbolcu ilk yarıyı tamamlayamadan oyundan alındı. Sakatlandığını kenara işaret eden Juan Mata, yerini Minotrasika'ya bıraktı. Zani yedekte. Yeni transfer Nikola Zaneoğlu'nun Juan Mata'nın yerine oyuna girmesi beklendi, ancak Okan Buruk Rastika'yı sahaya sürdü. Yorumlar Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. Zeytinburnu sahilinde görülen ceset ekipleri harekete geçti. İstanbul Zeytinburnu sahilinde kayalıkların arasında kimliği belirsiz bir ceset görüldü. Rüzgarlı havanın sebebiyle ceset denizde kayboldu. İpvar üzerine ekipler bölgeye gelen dalgınış polislerin arama çalışmaları hava şartları nedeniyle durduruldu. Ekipler çalışmalarına yarın devam ediyor. Zeytinburnu sahilinde görülen ceset ekipleri harekete geçirdi. 11 Mart 2023 21:02 İstanbul Zeytinburnu sahilinde kayalıkların arasında kimliği belirsiz bir ceset görüldü. Rüzgarlı hava sebebiyle ceset denizde kayboldu. İhbar üzerinde ekipler bölgeye gelirken dalgıç polislerin arama çalışmaları hava şartları nedeniyle durduruldu. Ekipler çalışmalarına yarın devam edecek. Saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme sahilinde meydana gelen olayda, sahildeki vatandaşlar tarafından kayalıkların arasında ceset görüldü. Bir süre sonra sert dalgalar nedeniyle ceset denizde kayboldu. Hava şartları arama çalışmalarını engelledi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ekipleri arama çalışması başlattı. Dalgı çekiplerinin çalışmaları hava şartları sebebiyle durdurulurken, çalışmaların yarın sabah devam edeceği öğrenildi. Ceset gözden kayboldu. Ceseti gören ve ekiplere haber veren Yaşar Okan, ceset oradaydı, denizin içinde görünüyordu. Yarım saat sonra ekipler geldi. Ceset gözden kayboldu. Dalgıçlar denize girdi. Hava şartlarından dolayı maalesef bulamadılar dedi. Kaynak İHA Yorumlar 500 Zeytinburnu sahilinde görülen ceset rüzgarın etkisiyle denizde kayboldu deprem sonrası kentsel dönüşüm ilme kazanıyor. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Lider rekor kırdı. Katta Yeni transferi Zanno'nun golüyle Kazımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. lider Galatasaray Süper Lig'in 25. haftasında Kazımpaşa yeni transferi Zanno'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Üst üste 14 gündür alan Galatasaray Süper Lig'in en uzun galibiyet serisi rekorunu da kırmış. Oldu. Lider rekor kırdı. Galatasaray yeni transfer Zaneoğlu'nun golüyle Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. 11 Mart 2023 21:08 Lider Galatasaray, Sportoto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı yeni transferi Zaneoğlu'nun attığı golle 1-0 halbetti. Üst üste 14. zaferini alan Galatasaray, Süper Lig'in en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı. Sport Otosüper Ligi'nin haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar, Zaneoğlu'nun şık oluyla Kasımpaşa'yı 1-0 mahvetti. İlk yarıda ses çıkmadı. Sarı Kırmızılılar, ilk yarıda Kasımpaşa'nın kilidini açamadı. Mertens'in yokluğunda ilk 11'de oyuna başlayan Bambata, 22'de de yerini Rasikaya bıraktı. Açılış Zaneoğlu'dan. İkinci yarının başında Yunus Akgün'ün oyuna giren yeni transfer Nikola Zanioğlu harika bir açılış yaptı. 57. dakikada fileleri havalandıran İtalyan Yıldız, Galatasaray'ı maçta 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Galatasaray maçı 1-0 kazandı. Adekupe ilk 11'de başladı. Ligden çekilen Hatay Spor'dan kadroya katılan Sam Adekupe, maça ilk 11'de başladı. Tecrübeli Solbek ilk maçında gösterdiği performansla tam not aldı. Sam Adekupe, bu sezon deprem felaketi nedeniyle getirilen kural ile yerli statüsünde sayılıyor. Rekor kırıldı. Spor Toto Süper Lig'de üst üste 13 maçtır kazanan Galatasaray, Kasımpaşa'yı da mağlup edereklik tarihinin en iyi galibiyet serisini yakaladı. Okan Buruk ters köşe yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Trabzonspor Maçı'nın 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk, Lio Dubois, Diles Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Samade Kuppe, Yunus Akgün ve Juan Matay'a görev verdi. 13 maç sonra Yunus'a ilk 11'de şans veren Burun bu hamlesi herkese sürpriz oldu. Buruk, yedek başlattığı Zaniolo için hazır değil dedi. Yorumlar 500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 Zener CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlıyor. İşte ücreti Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu yapılıyor. Pazartesi başlayacak ve 20 Mart'a kadar sürecek. Aday adaylarından başvurularında 30 bin lira alınacak. Bu rakam kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlar için 15 bin lira olacak. CHP'de milletvekili aday adaylığı için başvurular pazartesi başlıyor. İşte ücreti. 11 Mart 2023-2003 Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu pazartesi başlayacak ve 20 Mart'a kadar sürecek. Aday adaylarının başvurularında 30 bin lira alınacak. Bu rakam kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlar için 15 bin lira olacak. CHP'de milletvekilliği seçimleri için aday adaylarından alınacak ücretler de belirlendi. Parti Genel Sekreterliği'nden il örgütlerine gönderilen yazıya göre, 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve %40 veya üzere engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek. Deprem bölgesinde ücret alınmayacak. Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak. Üç binasıl lira dosya ücreti. 20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3 er bin lirada dosya ücreti alınacak. Kaynak Anadolu Ajansı. Yorumlar. 500. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saat bir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Köydeki tartışma kanlı bitti. Yaşlı adam önce komşusunu sonra kendini vurdu. Çorum'un Osmancık içerisinde bahçe yan yana olan iki komşu arasında bahçeyi tartışma kanlı bitti. Sinirine hakim olamayan yaşlı adam önce komşusunu ardından da kendini vurdu. Köydeki tartışma kanlı bitti. Yaşlı adam önce komşusunu sonra kendini vurdu. 11 Mart 2023 21:14 Çorum'un Osmancık ilçesinde bahçeleri yan yana olan iki komşu arasında başlayan tartışma kanlı bitti. Sinirine hakim olamayan yaşlı adam önce komşunu ardından kendini vurdu. Osmancık kabalı İnal köyünde meydana gelen olayda bahçeleri yan yana olan Ömer Fidan 65 ve Nuh Helva 70 bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Kili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Nuh Helva, arabasında bulunan silahı alarak komşusu Ömer Fidan'ı vurdu. Nuh Helva daha sonra aynı silahla kendine ateş ederek intihar girişinde bulundu. Soruşturma başlatıldı. Yaşananları görenler olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Köye giden jandarma, sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki komşu önce Osmanlı Devlet Hastanesi'ne ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olduk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haydi, Ama haber devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Zonguldak'ta fırtına caminin minaresini yıktı geçti efendim. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fırtına nedeniyle minaresi caminin üzerine devrildi. Olayla yanan olmazken, gürültü duyanlar büyük korku yaşadı. Zonguldak'ta fırtına caminin minaresini yıktı. 11 Mart 2027 Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fırtına nedeniyle minaresi caminin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken gürültüyü duyanlar büyük korku yaşadı. Saat 16.40 sıralarında Alaplı ilçesine bağlı Çamcılar Köyü'nde meydana gelen olayda köyün adının verildiği caminin yaklaşık 25 yıl önce alüminyumdan yapıldığı öğrenilen minaresi fırtına ile caminin üzerine devrildi. Namaz saatinden sonra meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İlk önce deprem oluyor sandık. Minarenin devrilmesiyle birlikte caminin elektrikleri kesildi. Yaklaşık 15 metre uzunluğundaki minarenin gürültüsüyle sokağa çıktığını anlatan cami İman Zeynel Çiçek, köyün hocasıyım. Evdeydik. Bir gürültü koptu. İlk önce deprem oluyor sandık. Baktım evde bir şey yok. Hemen aklıma minare geldi dedi. Kuvvetli fırtına vardı. Çiçek tabi ondan önce kuvvetli fırtına vardı. Maalesef fırtına neticesinde minaremiz yıkıldı. Rabbim beterinden korusun. Illaki ki el birliğiyle tekrardan yenisini yaparız. Allah başka acı göstermesin diye konuştu. Devrilen minarenin tehlike arz ettiği ve kaldırılması gerektiği köy sakinleri tarafından ifade edildi. Kaynak ilha. Yorumlar. Ana haber bültenimiz devam ediyor efendim. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Anaptan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık geldi, olumlu teklif gelirse görüşeceğiz dedi. Cumhur İttifakı'na katılacağı söylenen Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi dikkatçen açıklamalarda bulundu. Çelebi, olumlu bir şekilde teklif gelirse Cumhur İttifakı'yla görüşeceğiz dedi. Anaptan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık, olumlu teklif gelirse görüşeceğiz 11 Mart 2023 19.43. Cumhur İttifakına katılacağı söylenen Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çelebi, "Olumlu bir şekilde teklif gelirse Cumhur İttifakı ile görüşeceğiz." dedi. Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, parti yetkilileriyle Çankaya'daki bir otelde istişare toplantısı yaptı. Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda Merkez Karar Yönetim Kurulu, ittifak kararlarını alma konusunda Çelebi'ye tam yetki verdi. Cumhuriyet tarihimizin en zor bir seçimine gidiyoruz. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Çelebi, Anavatan Partisi olarak Cumhuriyet tarihimizin en kritik, en zor seçimine gidiyoruz. Cumhuriyetimizin Türkiye yüzyılının başlangıcında önemli ve kritik bir seçim. Anavatan Partisi de geçmiş devlet tecrübesiyle bu süreci olabildiğince katkıda bulmak istiyor, diye konuştu. Olumlu teklif gelirse Cumhur İttifakı'yla görüşeceğiz. Anavatan Partisi Genel Başkanı olarak milleti uyarmak görevi olduğunu belirten Çelebi, Cumhur İttifakı'na katılma ihtimaliyle ilgili de konuştu. Çelebi, İnşallah olumlu bir şekilde teklif gelirse Cumhur İttifakı'yla görüşeceğiz, dedi. Millet İttifakı ile ilgili düşüncelerimiz en başından beri belli. İlerleyen süreçte ittifak görüşmeleri yapılacağını belirten Çelebi, bizim Millet İttifakı ile ilgili düşüncelerimiz başından beri belli. 13 aydır altın günü yapar gibi ittifak toplantısı yapıyorlar. Toplantılarda sürekli tribine oynuyorlar. Toplantının adresi olur, gündemi olur, herkes gider orada toplantı yapar. Her toplantı öncesi adaylar tüm partileri geziyorlar. Zamanı o kadar boş kullandılar ki devleti yönetmeyle ilgili ciddi bir çalışmalarının olmadığını gördük. ifadelerini kullandı. Kendi aralarında dahi bir mutabakata varamadılar. Altı Masa'nın 12. toplantısının ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı açıklamayı anımsatan Çeledi, şöyle devam etti, kendi aralarında dahi bir mutabakata varamadılar. Dayı son güne bırakmalarına ilişkin sundukları, adayın yıpranmaması, pekçesi de tutarlı değil. Bir iki ayda yıpranacak adayı niye çıkartırsınız? Sonra bunun bacakları da kırıldı. Yerle bir oldu. Hizmet anlamında hiçbir şey üretemeyen iki belediye başkanını demokrasi kahramanıymış gibi orada monte ettiler. Kemal Bey burayı masadan çıkartıp sofraya dönüştürdü. Beş parti genel başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olacağının açıklanmasının, tek adam rejimi var, parlamentoyu güçlendireceğiz, söylemleriyle ters düştüğünü dile getiren Çelebi, masanın ayakları kırıldıktan sonra Kemal Bey burayı masadan çıkartıp sofraya dönüştürdü. Sofrada benim anladığım yeme kültürü olur, bunlar devleti yönetmekten ziyade devleti nasıl paylaşırız sofrasını dönüştürdüler, değerlendirmesinde bulundu. Taynak Anadolu Ajansı Yorumlar 500 Ama haber mürtelimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Deprem bölgesinde karşılaştığı Gökhan Zan'a sarılan Meral Akşener'den duygu dolu sözler geldi değerli izleyenler. iyi Parti lideri Meral Akşener depremin en çok yıkıma yol açtığı ilimiz Hatay'a yaptığı ziyarette eski milli futbolcu Gökhan Zan'la karşılaştı deprem bölgesinden yaptığı yayınlarla yardım toplayan Gökhan Zan'a sarılan Akşener sen bizi ayak kaldırdın oğlum dedi.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 7.7 ve 7.6'lık depremde yıkıma uğrayan hataya ziyaret gerçekleştiren İYİ Parti Lideri Meral Akşener, eski milli futbolcu Gökhan Zan'la denk geldi. Sahra Hastanesi'nde karşılaştı. İskenderil'de kurulan Sahra Hastanesi'ni ziyaret eden Akşener, burada Gökhan Zan ile karşılaştı. Depremde yaptığı yardım çağrılarıyla bölge halkının sesi olan Gökhan Zan'ı gören Akşener, kendisine sarılıp duygusal sözler sarf etti. Oğlum benim. Kanzan ve işine sarılın Akşener, oğlum sen bizi ayağa kaldırdın. Allah bin kere razı olsun senden, samimiyetle söylüyorum. Her bir onu alayarak istedim. İyi ki de yaptın, dikkat çektin buraya. Çok insanın kurtarılmasına vesile oldun, ifadelerini kullandı. Volkan Demirel Kanzan Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve eski futbolcu Gökhan Zan, yaptıkları yayınlar ve paylaşımlarla Hatay'daki ihtiyaçların hızlı ulaşmasını sağlamıştı. Yorumlar. 500. Haber ve devam ediyor yaklaşık bir saate bu ekrama televizyon ve diğer haberimize geçiyor. Devlet deprem zarare yardım etmeyen üretim görevlisi hakkında dezon formasyon <gülüyor> soruşturması açıldı değerli izleyenler. Online ders sırasında Kahramanmaraş merkezi depremler hakkında devlet onlara yardım etmeli ama haluk güven elinden gelenin en iyisini yaptığı şeklinde ifade kullanan Yalova Üniversitesi Balcıdi Fakültesi öğretim görevlisi Şidemka hakkında harekete geçildi. Üniversitede dezonformasyon içeren sözü nedeniyle öğretim görevlisi hakkında idari soruşturma başlattı. Devlet depremzedelere yardım etmedi diyen öğretim görevlisi hakkında dezenformasyon soruşturması. 11 Mart 2023-2004 Online ders sırasında Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında devlet onlara yardım etmedi ama Haluk Levent elinden gelenin en iyisini yaptı şeklinde ifadeler kullanan Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi öğretim görevlisi Çiğdem hakkında harekete geçildi. Üniversite, formasyon içeren sözleri nedeniyle öğretim görevlisi hakkında idari soruşturma başlattı. Y Dova Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan çidemka online ders sırasında kahramanlaraş merkezli depremler için kullandığı ifadelerle tepkilerin odağı haline geldi. Çiğdem Türkiye'nin doğusunda deprem oldu. Devlet onlara yardım etmedi ama Haluk Levent elinden gelenin en iyisini yaptı, dedi. Rektörlükten açıklama geldi. Rektörlükten, Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Çiğdem Ka'nın sosyal medyada da paylaşılan ders görüntülerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, öğretim görevlisinin 10 Mart günü çevrim içi ders yaptığı belirtildi. Soruşturma başlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Derste 11 ilimizde yaşanan deprem felaketinin ardından depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için devletin yardımda bulunmadığını ifade ettiği dezenformasyon içeren sözleri nedeniyle öğretim elemanı hakkında kurum içi soruşturma süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Kaynak Anadolu Ajansı Yorumlar 500 Değerli dostlar ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Okan Buruk tercihlerde ters köşe yatırdı. Zanilo'yu bekleyen taraftarlara cevap geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk, Lorty Boyz, Dreyas, Mertens ve Baraj Alpe Yılmaz'ın yerine Sam Akodeko, Yunus Akgün ve Juan Matay'a görev verdi. 13 maç sonra Yunus'a ilk 11'de şans veren Buruk'un bu hamlesi herkese sürpriz oldu. Buruk, Zanilo için hazır değil Okan Buruk tercihleriyle ters köşeye yatırdı. Zanioloyu bekleyen taraftarlara cevap. 11 Mart 2023 19.39. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk, Leo Dubois, Divyes Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Sam Adekoya, Yunus Akgün ve Juan Mata'ya görev verdi. 13 maç sonra Yunus'a ilk 11'de şans veren Burun bu hamlesi herkese sürpriz oldu. Buruk Zaniolo için hazır değil dedi. Galatasaray'da Trabzonspor maçı'nın 11 ine göre Kasımpaşa karşısında üç değişiklik görüldü. Sam Adekupbe ilk maçında 11'de görev aldı. Rio DuBois, Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Sam Adekupbe, Yunus Akgün ve Juan Mata'ya görev geldi. Mustera ilk 11'de. Galatasaray'ın son oynadığı Trabzonspor maçında Uruguaylı file bekçisi Fernando Mustera sakatlık yaşamış oyuna devam edememişti. Lige verilen arada tedavisi tamamlanan Mustera Kasımpaşa mücadelesinde 11'de yer aldı. Adekuk ve Siftah yaptı. Galatasaray'ın ikinci transfer döneminde Hatay Spor'dan kiralık olarak kadrosunda katlı Kanadalı futbolcu Samma Dekupe, Kasımpaşa karşısında 11'de yer aldı. Dekupe, böylece ilk resmi maçında 11'de görev aldı. Zaniolo yedek, Yunus 13 maç sonra ilk 11'de. O Okan Buruk, Yunus Abdü'ne Kasımpaşa karşılaşmasında 11'de şans verdi. Yunus Lig'de sonra olarak 10. haftada 15 Ekim 2022 tarihinde deplasmanda oynanan Kayserispor Spor Müsabakası'nda 11'de görev almıştı. Genç futbolcu böylece hükmen kazandıkları Gaziantep, Beke hariç 13 maç sonra 11'de başladı. Yeni transfer Zaniolo yedekler arasında yer aldı. Zaniolo hazır değil. Okan Buruk yeni transferin neden ilk 11'de olmadığıyla ilgili yöneltilen soruya Zaniolo şu an 90 dakikayı bitirecek durumda değil. 12 Ocak'tan sonra ilk defa 45 dakika oynadı hazırlık maçında. Bu maçın ilerleyen dakikalarında onu da kullanmayı düşünüyoruz cevabını verdi. Yorumlar. Değerli dostlar ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Thank mm -hmm. you. KTB Genel Başkanı Baş, Kızılay'ın 140 bin liraya sattığı çadırı biz 32 bin liraya aldık dedik. Deprem bölgesini ziyaret eden bağımsızlı Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Kızılay'ın 140 bin liraya sattığı çadırı biz 32 bin liraya aldık. Faturasını göstereceğiz bir de bize o fiyata alamazsınız diyor. Çadırlar burada işte. kaç Kaç metrekare bunlar? 98 metrekare. Tarihe kayıt düşsün. Kızılay aynı çadırı 140 bin liraya sattı. Yazık dedik. BTP Genel Başkanı Baş, Kızılay'ın 140 bin liraya sattığı çadırı biz 32.000 bin liraya aldık. 11 Mart 2023-19-15 Deprem bölgesini ziyaret eden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Kızılay'ın 140 bin liraya sattığı çadırı biz 32 bin liraya aldık. Faturasını göstereceğiz. Bir de bize o fiyatı alamazsınız diyorlar. Çadırlar burada işte. her metrekare bunlar, 98 metrekare. Tarihe kayıp düştü. Kızılay aynı çadırı 140 bin liraya sattı, yazık dedi. Bağımsız Türkiye Partisi, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, deprem bölgelerini ziyareti kapsamında Malatya'da incelemelerde bulundu. Malatya Partisi'nin kurduğu çadırlarda depremzedelerle sohbet eden üyeleri, Kızılay'a sattığı çadırlar üzerinden yüklendi. Biz 32 bini aldık, Kızılay yani çadırı 140 bine sattı. Biz bunları 32 bin liraya aldık. Faturasını göstereceğiz. Bir de bize o fiyatı alamazsınız diyorlar. Çadırlar burada işte. Kaç metrekare bunlar? 98 metrekare. Tarihe kayıp düştüm. Kızılay aynı çadırı 140 bin liraya sattı. Yazık dedi. Meslek Erbabı insanlar şehirleri terk ediyor. Aş konuşmasının devamında şunları kaydetti: Meslek elbabı insanlar şehri terk ediyor çünkü bu insanlar eleştiriliyip para kazanabilir. Bir yerde bir iş yapacaklar ki para kazansınlar. Bunlar memur değil, sabit gelirleri yok, emekli değiller. Şimdi baları terk edenler, Atay'ı, Maraş'ı, Diyarbakır'ı, Elazığ'ı, Malatya'yı terk edenler gidecekler Antalya'da, Mersin'de, Muğla'da, İstanbul'da, Ankara'da bir yerlerde hayat kuracaklar. Burada bir, iki sene sonra hayatını kurup bir çevre oluşturtlarında sen buraya yeni bir şehir inşa ettiğinde bile geri dönmeyecekler. Bu sefer ne olacak? Malatya'nın bundan sonraki kalkınma hızı çok daha yavaşlayacak, Maraş'ınki yavaşlayacak, Hatay'ınki yavaşlayacak. Bu temin edilirse hayat devam eder. Zincir halinde büyük bir ekonomik problem bizi bekliyor. Bu kontrol edilemez bir durum. Aslında bunu önlemenin kolay yolları var. Devlet şu anda herkese gelirin nispetinde bir destekte bulunacak, herkesin sigortasını kendisi devlet olarak üstlenmiş olacak. Onlara hem gelir desteği hem kira desteği hem yaşam desteği adı altında ödemelerini yapacak ve insanlara şehirlerinizi terk etmeyin diyecek. Bu insanları konteynerlere yerleştirecekler ve belli bir süre burada idare edeceğiz, ondan sonra evlerinizi vereceğiz, hiçbir kaybınız olmayacak diyecekler. Bu temin edilebilirse hayat devam eder. Böyle beceriksizlik olur mu? Bir konteynerde ne var ki? Bir tane konteyner ya. Bunu becerip millete veremediler, milleti alıp boş evlere yerleştiremediler. Böyle bir cehalet, beceriksizlik olur mu? Ve bu insanlar 20 senedir bu ülkeyi yönetecek, şimdi a baba gibi azıcık eleştirince fırça yiyorsun. Böyle bir şey olur mu? Ama vatandaşın da bunu artık fark etmesi lazım. Bize bu müstahak mı yani? Biz bunu yaşayacak insanlar mıyız? Taynak Anka. Yorumlar. Sayın baş başlıklamaları yaptı efendim. Diğer haberimize geçiyor. Değerli Zeynep Hüdapar'ın ardında bir part daha Cumhur ittifakına mı katılıyor? DSP lideri Önder Aksakal maçlarına geldi. Türkiye adına 14 dört yapılacak seçimlere giderken oluşacak ittifaklar ve bu ittifaklarda hangi partiden yer alacağı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Demokratik sol partisinin Cumhur ittifakına yer alacağı iddia edilmişti. DSP lideri Önder Aksakal gündemdeki iddia yanıt verdi. Müdavarın ardından bir parti daha Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? DSP lideri Önder Aksakal'dan açıklama. 11 Mart 2023-18-18 son güncelleme, 11 Mart 2023-18-18. Türkiye adım adım 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere giderken oluşacak ittifaklar ve bu ittifaklarda hangi partilerin yer alacağı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Demokratik Sol Parti'nin DSP, Cumhur İttifakı'nda yer alacağı iddia edilmişti. DSP lideri Önder Akkal gündemdeki iddiaya yanıt verdi. Takip et. Türkiye, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecine ilişkin kararı inzalmasıyla resmen seçim atmosferine girdi. Cumhurbaşkanı adaylığı için Millet İttifakı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nda ise Recep Tayyip Erdoğan aday olarak gösterilirken, oluşacak ittifaklar ve bu ittifaklar hangi partilerin yer alacağı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Son gelen açıklamayla bir daha var, seçimlerde Cumhur İttifakı'nda yer alacakları ifade etti. Bu açıklama gündem olurken DSP'nin de Cumhur İttifakı'na katılacağı iddia edildi. Söz konusu iddiaya DSP lideri Önder Aksakal'dan yanıt geldi. Bu bir söylenti. Demokratik Soğol Parti, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhur İttifakı'na geçecekleri doğrultusundaki söylenler ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altı ve masadan ayrılmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu Halil İbrahim sofrasına çağrıda bulunması konularını değerlendirdi. Cumhur İttifakı'na geçeceği yönündeki söylemlerin ardından bu durum bir söylenti olduğunun altını çizen Aksakal şu ifadeleri kullandı. Bu bir söylem. Bugüne kadar herhangi bir görüşme noktasında randevu talebi ya da görüşme talebi olmadığı için böyle bir husus şu anda söz konusu değil. Bugün DSP meclisi toplandı. Bildiğiniz gibi dün Cumhurbaşkanı Anayasa'nın kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde seçimlerin öne alınması kararını verdi ve aynı gün resmi gazetenin mükerrer sayısında bu yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Dolayısıyla görev artık bu saatten sonra yüksek seçim kurulundaydı. Yüksek Seçim Kurulu da dün itibariyle yine ivedi bir şekilde seçimlerde aday olacak olan yurttaşların kamu görevi yapan yurttaşların istifa edecekleri tarihleri belirledi. Muhtemelen yarın seçimlere katılacak partilerin ilanını yapar. Hafta başında seçim takvimi başlamış olur. Bu hızlı süreçte de DSP olarak biz yasal gereklilikler çerçevesinde parti meclisimizi topladık ve seçimlere katılma kararımızı aldık. Seçimlerde milletvekili adaylarımızı merkez yoklamasıyla belirleyeceğimize dair kararımızı aldık. Olası ittifak görüşmelerinde bu görüşmeleri sürdürmek, gerekli protokolleri oluşturmak adına da hem dün başkanlık kurulumuz hem de bugün parti meclisimiz genel başkan olarak tam yetkilendirildi. Umarım ülkemize 2023 seçimleri hayırlı sonuçlar getirir. Kılıçdaroğlu Çağrısı Altılı Masa ve Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, Genel Başkanı Kemal Kaçdaroğlu, Halil İbrahim sofrasına çağrıda bulunmasına ilişkin değerlendirmeler yapan sakal iki kavram ortadaydı. Birisi Altılı Masa kavramıydı. Altılı Masa'nın içlerini parlamentodaki milletvekili dağılımının paylaşılması olarak biz algıladık. Her ne kadar biz güçlendirilmiş parlamenter sistem anlayışı oluşturulması için kurulmuş ise de sonucu itibariyle, masa, kavramı orada oturan altı partinin parlamentoda hangi güçle yer alacağına dair bir çalışmaydı. Anlaşılıyor ki bu bir noktaya taşınmış bundan sonraki aşaması, bu Halil İbrahim Sofrası, aşaması devlet yönetirken herkesin o devletin imkanlarından ne kadar nasıl yararlanabileceğine dair bir çağrı. DSP devletin imkanlarından herhangi bir manada yararlanma hevesinde olan bir parti değil. Devletin imkanlarından millet ve devlet istifade edebilir. Dolayısıyla seçimlerin sonucunda artık ne ol olmayacağını birlikte göreceğiz. Ona göre de ülkemizi uluslararası alanda en güçlü konuma taşımaya çalışacağız dedi. İlginizi çekebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Son anket yayınlandı. Özdağ duyurmuştu. İşte yeni ittifakın adayından ilk sözler. Müdafak ittifak kararını verdi.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 Toplantının ardından açıklamalarda bulunan çelebi, Anavatan Partisi olarak Cumhuriyet tarihimizin en kritik, en zor bir andaki seçimine gidiyoruz. Cumhuriyetimizin Türkiye yüzyılının başlangıcında önemli ve kritik bir seçim. Anavatan Partisi de geçmiş devlet tecrübesiyle bu sürece olabildiğince katkıda bulunmak istiyor, diye konuştu.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 Hatırlı Masa açıklaması, kendi aralarında dahi bir mutabakata varamadılar. Altılı Masa'nın 12. toplantısının ardından İyi Parti Genel Başkanı Mel Akşener'in yaptığı açıklamayı anımsatan Çelebi şöyle devam etti. Kendi aralarında dahi bir mutabakata varamadılar. Dayı son güne bırakmalarına ilişkin sundukları adayın yıkamaması gerekçesi de tutarlı değil." Bir iki ayda yıpranacak adayı niye çıkartırsınız? Sonra bu masanın bacakları da kırıldı. Yerle bir oldu. Hizmet anlamında hiçbir şey üretemeyen iki belediye başkanını demokrasi kahramanıymış gibi oralara monte ettiler.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 Anavatan Vatan Partisi Genel Başkanı olarak milleti uyarma görevi olduğunu belirten Çelebi, inşallah olumlu bir şekilde teklif gelirse Cumhur İttifakı ile görüşeceğiz, dedi. Haynak İHAV Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ve değerli izleyenler bu haberimize birlikte tarikhaber.com ana haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara da tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha uzunlu ve daha kanı bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. Yakşam da Tevz Koçuk'un.